Aslı olarak son ikinci günün skandalı bu ne kadarı? Bu Doksan doksan. Doksan. Ati söyle ki, söyledim ben. Dertte ben. Ben yarım aylam değilim. Be. Şey. Bu kaçanca oldu dostu? Yıka bir gün onu unutur samat Postağıs qancə oldu? 78. <gülüyor> Onların <Mustafa Gizkanca> oldu? O biz qancə soradı. oldu? 15 at. Bazancaya çıktı. Polis yarım. Ustav o kızın oldu. 22. Pazarın içeğe soralım. 18'e. Ustav o kızı kan içe oldu? 50 yakan o kızı YouTube kaçsa yeter. Vaytay tuzun aydın. 9 yarım sonra attım. 9 yarım. Benim 10'dan uydum. 10'da uydum. 10'da uydum. 10'da oldu? Pazar son adım an. Ustav Uyguz kançavallı. <gülüyor> Pazar sonra pırpın çaya <gülüyor> <C 'ye> çıktı. <gülüyor> Ustav Uyguz <Auguste> kançavallı. <gülüyor> Ustav Uyguz <Auguste> kançavallı. Bu bize ilk adı olsak bu kadar Bazar soradı mı? Aaaa iyi kan uyttu bazar. Ee, Usta oldu. Bazar soradı mı? Ya. oldu. Altı yarım. Kugan mı bu? Kugan. 6 aylık. Ee, bazar kançaya soradı. Yavrum <Gülüyor> Usta seyir kancavoldu <Gülüyor> Boğaz man Kısır <Gülüyor> Pazar soru adı man <Gülüyor> C <'ye> çıktı Bazar <Gülüyor> Gitti <Gülüyor> Usta seyir kancavoldu <Gülüyor> On <Gülüyor> Bu C çaylık 3 aylık 3 aylık Pazar soru içeri çıktı bazen <Sessizlik> abone litre sütü var bunun 5 litre ıslah siyir buldu 15 önceki aylık bunu <Sessizlik> pazartı olalım içeri <ha>. çıktı oku <Sessizlik> İçeridir sütü var burada. Usta seyir kanca oldu. Salamun aleyküm. Kanca oturttu usta. Altı yarım. Altı yarım. Pazar sonra adım <gülüyor> Pazar sonra adım an. İçeridir sütü <gülüyor> sütü var. Ба, 5 л сут жол. Чер 6,5. Базар соролман. Ой, энчалык бунун? 1,5 л сутты бар. 3 л сут 3 л сут бар. Böcek kancavallı usta. Bıçı şey şey yarım oldu. Bıçı Bazar soru adıman. Bıçıya çıktı bazar. <gülüyor> evet bıçıya soru adı. Usta böcek kancavallı. 4 yarım. 4 evet. yarım. Kaçar mı? Evet bu bütçü. <gülüyor> um. Bazar soru adıman. Bıçıya <gülüyor> çıktı. Çık. Bıçı oldu. bu gidecek kaç usta? altı son. pazar son adı bak içeri çıktı pazar beş ke gidecek kaç anca mı aldı? beş Kaçka mı oldu usta? 5 5 5 5 4 5 5 5 5 bu? 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 koyduktu 71 sen temel olduktu usta olacak kan çabalı dört yarım. yarım pazarın çaya çıktı her türde bir, de, bir yarım masa vereceğim hee tört yarım masa bol arı altı ayıttırmış hee bozula kan usta Neydi? 700'den salakan 700'den Yüzden dedi salakana. Suha ha salak? Razım aşığı, yeter kadar muş, son kaza bir oldu mu yeter mı? Osta telefonunu ver atı resme. Ee, hiç olmaz mı? Eğer kırk bin kereksa telefon edildi. Ar, armaşım bu? Bu kovu ha? Bu Sarsky. mı Şaka geldi? Ne ne bana Ha, şey. ni çeke? Mənə qoyma bu. Usta, qozuqlar qənca oldu? 600-dən Bunlar 400-dən verəsən Ya, ya, 500-dən Usta, quşqar qənca 2 milyon. 2 milyon. Bura gəlin. Yine bir milyonluk kozu geçtiğine bir milyonluk kozu. Koş bakın. Uçkuduk dışı. Koçkarkan usta. Yıkı. Pazar soradı mı? Usta pazar soradı mı? Pazar soradı mı? Pazar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Почқар қанча болды? 23 айтып Uka, pola kaç oldu? Sekizden. Sekizden. Geçti mi geçti? Geçti dokuz. Balası var mı bunun? Balası yok mu? Kimiz geçtik? serke mi bir şeye Onu mı? Haa. On altı kazan. On altı kazanmışsa biri ulanı. Haa. Ümünü Saplak tekeli. Usta Koçkar kan çavallı? On On sekizden? Evet. Pazar soradı mı? Soramadım. İçeri çıktı pazar. 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, usta kaç oldu? bir yarım pazar soru adım an 12 12 usta Koy, oldu? 2 5 3 aylık bunun 3 aylık pazar soru adım an Bunlar kançası da Koçkar'la? 12'de? 12'de. Pazar son adıman? O, ulkonağın bir kovası yerası. 18. 18. Çorabı Koçkar'la kançası oldu? 2. Bir yer gini? 2. Pazar son adıman? Yeah. On iki.